Selam ikizler, terazi, kova arkadaşlarım, sevgili hava grupları, Şengülün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili hava grupları nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim yeni yılınız kutlu olsun. Şöyle güzel, sağlıklı, sıhhatli 2020 yılını sevdiklerinizle birlikte geçirmeyi yüce Allah sizlere nasip etsin. Güven içerisinde, birlik beraberlik içerisinde sevgili hava grupları. Evet sizler için sevgili arkadaşlarım ikizler terazi ve kova arkadaşlarım için bir aylık süreçte yılın ilk ayı olan Ocak ayında iş hayatımız kariyer borçlar ve aylık bütçenize bakacağım. Şöyle üçlü çekiyorum sevgili arkadaşlar önce tabii ki sıralamada ikizler arkadaşlarım olduğu için ikizlerden başlayacağım öğrenciler de içinde dahil olmak üzere çalışıyorsunuz sevgili ikizler çalışıyorsunuz veya iş arıyorsun veya okuyan, kariyeri için mücadele eden, geleceği için mücadele eden öğrenci ikizler. Güzel kardeşlerim, sizler için de geçerli. Hepiniz için iş hayatı ve kariyer. Şöyle bir bakalım. Evet, sevgili ikizler arkadaşlarım, Ocak ayında iş ve kariyer durumları nasıl olacakmış? Bakın, iyi niyetlisiniz. Son derece doyum istiyorsunuz. Geleceğe yönelik ihtişamlık zengin ortamdan söz eder kartımız tamam başlarda ocak ayının girişinde yeni yıla evet ben bu şekil girmeliyim diyeceksiniz böyle bir duygular sizleri kaplayacak kariyeri ve işi için mücadele eden sevgili ikizler ardından bir anda sizin bu sakin görüntüsünüz gidiyor sakin görüntünüz bir anda gidecek yerini serin rüzgarlara mücadeleye bırakacak mücadele edeceksiniz çünkü neden? Bakın burada serin bir şekilde mücadele var. Öğrenci olabilirsiniz, iş arıyor olabilirsiniz veya çalışıyorsunuz da bir üst noktaya gitmek için. Bakın mücadeleci, dürüstçe, kendinize güvenir şekilde yapacaksınız bunu. Fakat serin bir şekilde bakın, görün, atın halini görün. Bunu için yapıyorsunuz sevgili ikizler? Çünkü etki altındasın. Hedefin var. Daha iyi olmak istiyorsun. Bir şeylerin etkisi altındasın, acı çekiyorsun. Acı çekiyorsun, bu mücadele seni nereye getiriyor? İster istemez bir anda böyle savaştan, savaştan çıkmış, tahriplerden arınmış, artık burada kimlerle savaştaysan çalışıyorsun patronun olabilir, çalışıyorsun ortağın olabilir veya iş başvurusu yaptın veya öğrencisin, bir şekilde bir şeylerle burada soğuk mücadele içindesin. Bu sana bir miktar acı çektirebilir. Hadi yinci isteklerimizi elimize alamayabiliriz. Bundan dolayı bakın burada savaştan çıkmış tahriplerden arınmak isteyebilirsin bununla beraber kalmayıp sevgili ikizler arkadaşım bir miktarda kartımız şunu söyler kayıplardan söz eder. Evet ben kaybettim bu mücadeleyi kaybettim ben aslında bir şey istiyordum bu hedef neydi ise bu yol neydi ise bunu istiyordum ama gel gör ki ben kaybetmiş olabilirim. Diyebilirsiniz bir miktar anılara gidebilirsiniz geçmişe örneğin 2019 yıllarına doğru bir uzanma durumlarınız var bu bir İkincisi bazı ikizler arkadaşlarım iş başvurusu yaptılar öyle farz edelim biraz mücadele ettiler acı çektiler fakat tahriplerden bir şekilde arınıyor onlara bakın bir şeyler uzanacak gel işe başla gel görüşelim diyerek sizlerin elinden tutanlar olacak sevgili ikizler Sevgili ikizler arkadaşlarım, daha sonrasında sizi ne bekliyor? Birazcık böyle bazı arkadaşlarımı burada çekmiş olduğu acı, kayıptan dolayı çünkü kendini kayıpta hissediyorsun. Böyle bir durum söz konusu. Bakın burada birazcık sizi hayal kırıklığı, pişmanlık sarabilir. Amma ve lakin her şey bitmemiş. Önündekiler, o devrilenler kaderin değil. Arkada bak. Kaderin arkada kafayı kaldıracaksın. Arkaya doğru bakacaksın. Çevrene bakacaksın güzel kardeşim. Tamam her şey bitmemiş. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet görüyor musunuz? İşini sıkı sıkı tut. İşine sıkı sıkı sarıl. Mesleğin ne bileyim kariyer, çizgin neyse kalbinden geçen neyse o yolda ilerle. Sıkı sıkı tuttuğun an, evini, yuvasını, işini Cüzlanını, her şeyi hayatı seven kişilik demektir bakın seveceksiniz şöyle bir daha bakalım evet yıkacaksın korkuları yıkacaksın pişmanlığı yıkacaksın yenilenmen lazım sürprizler gelecek elindekilerin değerini bileceksin yoluna çıkan fırsatları değerlendireceksin sevgili ikizler tuttuğunu bırakmayacaksın tamam bunlar bitiyor bakın yenileneceksin tamam mı güzel kardeşlerim İşte bu İşlerini düzenli olarak yerine getireceksin. Üstüne düşen görevlerin neyse bunları tamamlayacaksın. Ailenden, patronundan veya dost bildiklerinden destek göreceksin. Azize evren bağlantılıdır. Evren tarafından da korunuyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Arama içinde olan hala bakın burada ikizler arkadaşlarım var. Bir şeyler hala aramaya devam edeceksiniz ki arayın. Çünkü neden? Buradakiler iş arıyor. Aradığınızı bulacak mısınız? Sevgili ikizler çünkü herkesin kaderi bir değil. İşte bu. Aradığını buldun. Çünkü bir şeyler sizi kendine çekecek. Bir şeylerin cazibesi altında kalacaksınız. Dolayısıyla sizlere haberler gelecek. Yardım görmek demektir. İyi haberler demektir. Sevgili iş arayan ikizler arkadaşlarım. Hadi bakalım sizinkini de güzel bir şekilde tamamladık şimdi aylık bütçesi için mücadele eden sevgili ikizler arkadaşlarım kendinizi böyle mi hissediyorsunuz böyle hissetmeyin hiçbir şey olduğu gibi kalmaz bakın biraz tut diyor kartımız cimrilikten de söz eder sürprizlerden de söz eder aylık bütçeni ne kadar iyi tutarsan gereksiz harcamalardan uzak durursan ne oluyormuş güzellikler gelecek bunun için diyor mücadele ver üzüntü çekersin vermediğin takdirde elindekileri tutmazsan fakirleşirsin diyor üzüntü fakirlik yoksulluk sizi bekler diyor bunun için mücadele edeceksin evet sevgili ikizler arkadaşlarım emekli olabilirsiniz ev hanımı çalışan çocuk okutan çocuk yetiştiren para işlerinde başarı demektir sabırlı olacaksınız sevgili ikizler sabırdan söz eder doğruculuktan söz eder kartımız sabırla bir şekilde Taksitleriniz olabilir, kiranız olabilir, doğalgaz faturaları, elektrik su faturaları, çocukların masrafları bir şekilde değil mi sevgili arkadaşlarım? Bununla alakalı bakın, elinizdekileri 3 kuruşu kaybetmemek adına savaş var. Bir miktar üzüntünüz var, kaybediyorum diye. Çünkü biriktirmek kolay değil. Ne yapacaksın? Sabredeceksin. Sabırla Başarıyı maddi gücü elde edeceksin ve bununla alakalı da bak çok fırsatlar yakalayacaksın sevgili ikizler evini geçindiren evinin için ne bileyim çocukları için geleceği için bütçesi için mücadele eden sevgili ikizler arkadaşlarım her yaş grubuna sesleniyorum İşte bu dikkatli bir şekilde hareket edersen cüzlanından paralar eksik olmayacak diyor. Kartım bunu söyler. Dikkatli hareket etmezsen şeytanın tutsağında olursun. Bu vaziyetten asla kurtulamazsın diyor. Gereksiz harcamalardan, gereksiz taksitlerden. Bir an önce kurtulman lazım sevgili ikizler. Başarı ondan sonra gelecek ve bunu sabırla yapacaksın diyor. İkizler arkadaşlarıma aylık bütçe için. Tamam hadi bakalım ardından görüyorsunuz mutlu ortamı mücadele. Gerek sizlerle mücadele edeceksiniz. Ispat etmeye çalışacaksınız sevgili ikizler. Ondan sonrasında bakın yüzünü gösterdi doğuş geliyor. Yeniden doğuş. Aylık bütçede. Yeniden doğuş gelecek. Cüzdanımızda yeniden doğuş gelecek. Ne kadar akıllı, mantıklı hareket edersek. Elimizdekileri çarçur etmezsek. Bir şeylerin etkisi altında kalmazsak. Ne oluyor? Sabırla başarıyı zengin ortamı elde etmiş olacağız şimdi sevgili ikizler arkadaşlarımın aylık bütçesinde tamamladık borc içinde kredi çekmiş tabi bunlar hadi iyice ödenilecek şeyler değil bir ayda ödenilecek şeyler değil sevgili arkadaşlarım önünüzü de göremiyorsunuz bakın burada borçların altında ezilmiş vaziyettesiniz bu arkadaşlarımın bir aylık süreçte Ocak ayında ne bileyim bir mucize olup evren tarafından değil mi sevgili arkadaşlar bir mucize olup borçlar ödeniyor mu ya da yardım elleri onlara uzanacak mı? Şöyle bir kartla bakalım. Evet, keskin görüşmeler olabilir. Bir şeylerin etkisi altında kalabilirsiniz. Patronunuzdan yardım isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizden, dost bildiklerinizden. Bununla beraber tabii ki karşı taraf ne yapıyor? İster istemez sizi kızdıracak. Her iki tarafta sinirden, öfkeden söz eder. Keskin konuşmalardan söz eder. Sevgili ikizler arkadaşlarım yani görüşmeleriniz olacak birilerinden yardım destek isteyeceksiniz peki ikinci etapta yardım edecekler mi nazik davranacaklar ıspat et diyecekler kendini ispatla gerçekten de borçlu musun gerçekten de zorda darda mısın ispatla kendini diyerek size kötü davranmayacaklar nazik tavır takınacaklar nazik tavır yeterli değil yardım eli uzanacak mı Evet biraz uzanma durumları var sevgili arkadaşlarım bir miktar yardım eli uzanma durumlarınız var yani bütün ikizlerin kaderi bir değil bunun için biraz mücadele etmeniz lazım bazılarınıza aile büyüklerinden bazılarınıza dost bildiklerinizden bazılarınıza patronlarınızdan yardım elleri bir şekilde kendinizi ispatlamayı başardığınız an itibariyle yardımlar geliyor bakın burada Sevgili ikizler arkadaşlarım hadi bakalım akışta ol diyor meleğim Ocak ayında akışta ol bırak seni gideceğin yere akış götürsün direnmek seni zorlar ve geciktirirmiş borç içinde olan bütün ikizler arkadaşlarıma aylık bütçesi için kariyeri için iş hayatı için mücadele eden ikizler arkadaşlarımızadır bu mesajlar evren tarafından. Ocak ayı bir aylık süreçte sevgili arkadaşlarım. Bir aylık olduğu için de böyle uzun uzun veriyorum sizlere. Evet şimdi ikizler arkadaşlarımızı tamamladık. Bakayım terazi arkadaşlarımızı iş, kariyer, borçlar derken neler bekliyor Ocak ayında. Şöyle bir bakalım usulenle biraz karıştıralım. Evet sevgili teraziler, adaletin terazileri borçlar var mı? Aylık bütçeniz nasıl Kariyeri için mücadele eden öğrenciler, çalışanlar, iş başvurusu yapmış olanlar, sizleri neler bekliyor bir aylık süreçte. Şöyle önce iş ve kariyerden başlayalım. Bir şeyleri kendinize çekmeye çalışıyorsunuz, hala arayış, güzel şeyleri arayış. Sonucu bakın burada bir hayal kırıklığı, bir güvensizlik. Aman Allah'ım sevgili teraziler, kariyeri için mücadele eden teraziler, çalışan teraziler ve iş arayan teraziler hepiniz için geçerlidir sevgili arkadaşlarım bakın burada ocağın ilk haftası itibariyle maddi manevi çekimden güçlü karakterden söz eder kartımız bir şeyleri kendinize çekmeye çalışacaksınız istediğiniz yolda ilerleyebilmek için yetmiyor arayış içindesiniz arıyorsun arıyorsun yine söylüyorum bir şey hadiyince olmuyor bundan dolayı da burada bakın birazcık bir hayal kırıklığı bir durumları bir türlü işte o kadar mücadele ettim aradım taradım emeğimin karşılığını alamadım der kartımız ama bir yerde de ne der her şey bitmedi çünkü kurumuş hiçbir şey yok kartımızda sevgili terazi arkadaşlarım siz diyeceksiniz bunu böyle oldu ama her şeyde bitmedi öyle yok diyeceksiniz ve tekrar atlıyorsunuz aracınıza veya otobüse şehir şehir il il bir şeyler aramaya çalışacaksınız. Yolculuklara çıkacaksınız. Kariyerinizde daha üst noktalara gidebilmek için veya işiniz yok da iş arıyorsunuz sevgili terazi arkadaşlar. Tamam yolculuklara mı çıkıyorsun? Çıkıyorsun. Yoğun duygularla yapacaksın bunu. Kendine güvenerek yapacaksın. Sabırla güç elde edeceksin. Görüyor musunuz maddiyatı sevgili arkadaşlarım? Sabırla bir şeyler size zamanla oluşacak. Zamanla gelecek. Bir şeyler yerine zamanla oturacak. Siz tahtınıza zamanla oturacak. İktidarı zamanla elinize alacaksınız. Sevgili teraziler çok güzel geldi bakın. Bu kartı da size bırakıyorum. Bakın gördünüz mü? Hemen bu kartın üstündeki kartı görün. Sizin olan size uzanıyor. Fakat siz farkında değilsiniz. Sabredin sabrın sonu selamet büyük güç Murat size doğru gelecek biraz sabretmeniz lazım aynı şekliyle de aramaya devam edin veya bir üst noktaya çıkacaksınız hiç fark etmiyor iş arıyorsun öğrencisin sevgili arkadaşım hepiniz için geçerlidir biraz size burada sabır verilmiş sabrın sonu sizi zafere getirecek sevgili kariyeri ve iş hayatı için mücadele eden Terazi arkadaşlarım şimdi sizin aylık bütçenize bakacağım. Bütün terazilerin ev hanımı da olsanız, çalışan da olsanız, emekli de olsanız, çocuk okutuyorsunuz, kiradasınız, faturalardı derken. Güzel. Sevgili terazilerin aylık bütçesi derken mutlaka arada bir şeyler çıkıyor ama öyle bırakmıyoruz tabii ki. Destekler gelecek. Buyurun. İlk başlarda sevgili arkadaşlarım ocağın ilk haftalarında böyle bir melankoli, bir kırgınlık bir hayal kırıklığı neden biraz harcamalarımız oldu değil mi sevgili arkadaşlarım cüzdanlar boşaldı cüzdan boşaldı da üç tanesi gitmiş bakın arkada hala bir şeyler var hala gelecek bir şeyler var her şey bitmemiş sevgili teraziler aylık bütçesi için mücadele eden teraziler bitmemiş, bitmediğiniz sizde farkına varacaksınız. Bir anda cesaret takınacaksın Dileğiniz de kabul olmuş. bütçenizle alakalı. Allah'm ne olur şu borçtan kurtulayım veya şu taksitten kurtulayım gibi. Dua etmiş olan arkadaşlarım, dilek adamış olan arkadaşlarım teraziler. Buyurun imparator. Sizlere ben diyor evrenden geldim. güçlüyüm akıllıyım. Ben istediğimi alırım. Siz de bunu yapın diyor. Ve bunu yapıyorsunuz sevgili arkadaşlarım, bazı terazi arkadaşlarım, dostlarınızla olabilir, aile büyüklerinizle, patronlarınızla, eşlerinizle ortak nokta anlaşmaları yapabilirsiniz. Buradaki devrilen, sizi sıkıntıya, pişmanlığa iten sıkıntı neyse bakın bunun ortak nokta anlaşmalarını yapıyorsunuz. Niçin? Sıkıntıdan kurtulmak için, maddi sıkıntılardan kurtulmak için. Çünkü burada bir kayıp var, cüzdan boşaldı, el ayak boş dışarıya çıkacaksınız cepte kuruş yok değil mi sevgili arkadaşlarım bununla beraber bandajlardan sıyrılacaksın buradaki yapmış olduğun ortak nokta anlaşmaları size verilen destekle desteklenmek demektir manevi destek demektir bandajlardan sıyrılacaksın hadi bakalım birazcık sabır sevgili arkadaşlarım bir aylık süreçte sizi böyle bir güzellik bekliyor sevgili aylık bütçesi için mücadele eden terazi arkadaşlarım tamam destek göreceksiniz bakın destek görerek bu sizi dünya kadar mutlu yapmasa da bir nebze mutlu yapacak bandajdan sıyrılacaksınız çok güzel ve bir daha fakirleşmemek için de akıllı olacaksın diyor akıllı ol cebindekileri çarçur etme diyor ayağını yorgana göre uzat bir şeylerin etkisi altında kalıp fazla harcama yapma Bak, borçların içinde diyor kıvranıyorsun mücadele veriyorsun ev sahibi taksitçiler okul masrafları ev masrafı bunların içinde diyor mücadele ediyorsun ama kaybolmadı sen büyüksün diyor sen güçlüsün sevgili teraziler sizler içinde şimdi borç içinde olan kredi çekmiş sıkıntı içinde bu ha deyince ödenilecek bir şey değil sevgili arkadaşlarım. Bir mucize oluşacak mı? Olur ya Allah tarafından değil mi sevgili arkadaşlarım? Bu bir aylık süreçte. Sizlere yardım eli uzanacak mı? Borçlarda ödeme var mı? Veya hafifleme var mı? Bakalım. Hmm, olmuyor işte. Ha olmuyor. İkinci de keskin görüşmeler var. Hmm, kısıtlısın, tutuklusun. Borç içinde kredi çektin. Kredilerden dolayı önünü göremiyorsun sevgili terazi. Bay bayan hepinize söylüyorum ne yapıyorsun bir anda o iplerden sıyrılıp gidiyorsun patronundan yardım istiyorsun çünkü başka kimden isteyeceğiz ya komşunuzdan ya aile büyükleri yakınlarınız gidiyorsunuz onlarla keskin görüşme yapıyorsunuz ne keskin görüşmesi görüyorsun benim halimi bana neden yardım eli uzatmıyorsun bana yardım eli uzatın. halim ortada bunlar keskin görüşmelerdir sevgili arkadaşlarım sizin bu keskin görüşmeleriniz karşısında yardım eli uzanacak mı bakalım olabilir İyi niyetle bakacaklar bir canlılık olacak sevgili arkadaşlarım iyi niyetle bakacaklar sizlere yalnız şunu da söyleyeyim kartımızdaki iyi niyette kalıcı iyi niyet değildir bir miktar sizlere bir yardım elleri uzanacak hiç merak etmeyin sevgili teraziler hadi bakalım bozulmasın daha fazla dileğin oldu diyor ne demiştim az önce? Buyurun. Çünkü herkesin kaderi bir değil. Ne diyor bir aylık süreçte? Melekler sizlere dileğin oldu. Terazi, dileğiniz olmuş. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil. Başka bir şey demiyorum. Sevgili terazi. Yüreğinden ne geçiyorsa gerçekleşmiş. Zaten imparator gereken de söyledi. Hadi bakalım sevgili terazi arkadaşlarım. Bir aylık Ocak ayındaki süreç tamamlanmıştır. Şimdi sırada kim var? Kovalar var. Hava gruplarının son burcu olan kovalar. Bunları buraya seriyoruz. Tekrar toplamak durumunda kalıyorum sevgili arkadaşlarım. Evet. Şöyle birazcık karıştıralım. Bakayım benim sevgili kova arkadaşlarımı. Ocak ayında iş, kariyer, aylık, bütçe ve borçlar ne bekliyor? Nasıl bir süreç onları bekliyor onlara bakacağız. Hadi bakalım şimdi bu kadar tamam. Şimdi iş ve kariyer sevgili arkadaşlarım. Kovalar, bir şeylerin etkisi altında kalabilirsin. Bununla alakalı soğuk rüzgarlar estiriyorsun. Mücadele var çünkü neden? Vaziyet vahim. Burada bırakmıyoruz tabii ki. Vaziyet vahim durumda. Durun bakalım, durun bakalım. Sabrın sonu selamet, mücadelenin sonu selametle bitti. Sevgili öğrenci de olabilirsiniz, çalışıyor olabilirsiniz veya iş başvurusu yaptınız işsizsin bekliyorsun hepiniz için geçerli sevgili arkadaşlarım bir şeylerin etkisi altındasınız bu bir ikincisi örneğin iş başvurusu yaptın sevgili kova şimdi bakın burada kupa uzanıyor birileri size kısa vadeli kupalar uzatabilir tabi kupa derken kupa uzanmıyor örneğin kartımız bunu söylüyor bir alo diyebilirler ya sen boşta niye duruyorsun gel benim yanımda çalış iş mi yok gel <gülüyor> diyebilirler Bunlar olabilir ama ve lakin kartımız başladığı işi tamamlayamamaktan söz eder. Yani geleceğe yönelik kart değil. Örneğin 3 aylık 6 aylık bir vadeden söz etmektedir. Kısa vadeli yani. Bu tür şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bununla kalmayıp sevgili kova arkadaşım soğuk serin rüzgarlar estirebilirsin ben artık yoksulluk istemiyorum ben işsizlik istemiyorum ben kayıp istemiyorum benim karşıma gelecekseniz sağlam gelin ben sağlam iş istiyorum veya beni tırıvırıyla oyalamayın ben bir üst kademeye çıkmalıyım çalışansınız örneğin benim bir üst kademeye çıkmam lazım gibi bakın burada soğuk savaş yapacaksınız dürüst bir şekilde Hakkınızı aramaya çalışacaksınız. da bunlar ha deyince olacak şeyler değil. Bir ara yoruluyorsun. Kendini kayıp da hissedebilirsin. Böyle duygular yaşanılacaktır. Bir gün, iki gün, üç gün. Bunlar insan ruh hali sevgili arkadaşlarım. Öğrenci kardeşlerim için de geçerli. Kendinizi kayıp da hissedebilirsiniz. Ne yapıyorsun? Buraya gelindiğinde bazı şeyleri askıya alacaksın. Çünkü at gibi giderek bir yere varılmıyor. Değil mi? Görüyorsunuz at uçar bir vaziyette gidiyor. Bu şekilde bir yere varamayız. Askıya aldığınız takdirde sevgili arkadaşlarım serin rüzgar estirmediğinizde kısa vadeli sizi ebediyete getirmeyecek işlerin peşinde koşmazsan soğuk rüzgarlar estirmezsen bu yokluk bu fakirlik bitecek. Ne yapman gerekiyor bazı şeyleri oluruna bırakacaksın askıya alacaksın. Bak burada gördün mü? Bir şeyleri askıya alacaksın Bazı şeyleri de bir yerde kadere bırakacaksın Çünkü kader sürpriz getirecek Elindekileri sıkı sıkı tutacaksın Kader size sürpriz sunacak zaten Görüyorsunuz eli görüyorsunuz değil mi? Bu el bizim elimiz değil Bu el ilahi adaletten uzanan el Hiç merak etme diyor kariyeri için Mücadele eden öğrenci kardeşim Çalışan kovalar veya iş arayan kovalar şu gördüğünüz vaziyete hiç gerek yok. Askıyal, acele yok. Sürpriz gelecek, öyle bir gelecek ki ebedi doyum seni ebediyete getirecek. Üç günlük olmayacak bu ebediyetten söz eder sevgili kovalar. Anlatabildim mi? Bu üç aylık, 6 aylık veya taş çatlasa tabiri caizse bir yıllık bu kartın vadesi. Burası ebediyetten söz eder. Benden söylemesi hadi bakalım tamam mı? sizin olan kadersel olarak sizlere zaten gelecek rahat ol sakin ol acele yok bir şeyleri lütfen askıya al ocak ayı içinde öğrencisin çalışıyorsun veya iş arıyorsun efendim hepiniz için geçerli sevgili kovalar adaşlarım kovalarım benim evet şimdi kariyer ve işi tamamladık hmm, az da olsa ne olursa olsun bakın size iş alanında veya kariyer alanında bir şeyler uzanacak Sevgili arkadaşlarım, küslüklerde barış, ilişkileri düzeltmek demektir. Daha ne olsun? Şimdi aylık bütçesine bakacağız sevgili Kova arkadaşlarımın. Ev hanımı, çalışan, emekli hiç fark etmiyor. Evini, yuvasını seviyor Kovalar. İşte bu çok güzel. Bakalım biraz tabii ki hayal kırıklıkları olabilir. Çünkü yeni yıla girerken biraz harcamalar yaptık sanırım, değil mi? Sevgili Kova arkadaşlarım. Olur, o kadarcık olur. Evet bir yenilenme geldi. Çünkü arayışa geçeceksiniz. Bakacağız orada da bırakmayacağım. Bir hayal kırıklığı. Biraz bütçede bir sarsılma durumu var. 5'te 3'ü gitmiş vaziyette ama her şeyde bitmemiş. Kafayı kaldırıyorsun arkaya bakıyorsun. Tamam. Hadi bakalım. Bundan dolayı biraz sizde bir hayal kırıklığı, bir melankole durumları. Biraz da sizi böyle kalben, ruhen, beynen yoracak hafif çaplı sıkıntılar sizi bekleyebilir bu süreç içerisinde ne yapıyorsun? Dengeyi kurmaya çalışacaksın sevgili kova arkadaşım. Aylık bütçesi için mücadele eden kovalar. Nazik olmaya çalış. Kızma, sinirlenme. Mümkün olduğunca dengeyi kurmada biraz zorlanabilirsin. Şuradaki vaziyetten dolayı. Ama ve lakin güneşi görüyorsun değil mi? Güneş dağların ardından yüzünü göstermiş. Şanslı yere doğru gitmekten söz eder denge kartımız. Ardından ne yapıyorsun? geçmişin bu olumsuz dengesiz sıkıntılı melankoli hallerini bitireceksin yenileneceksin niçin arayışa geçeceksin belki ek iş arayacaksın ev hanımısında evde otururken bir şeyler yapmaya çalışacaksın bütçeni düzeltmek için bir şeyler yapmaya çalışacak benim sevgili kova arkadaşlarım güzel insanlar Hadi bakalım orada bırakmıyorum Birazcık ha olmayabilir. Biraz biraz sizi sıkıntıya sokabilir. Ardından onay istiyorsunuz. Birilerinden şu bütçeyi ne kadar burada yenilenme durumlarınız meydana gelse de sevgili arkadaşlarım ne yapıyorsun? Birilerinden onayı bekliyorsun. Aile büyükleri, patronlarınız, nos bildikleriniz yüzde ellinize yardım edilecek. Yüzde ellinize arka dönme durumları söz konusu burada sevgili arkadaşlarım. Ardından hiç merak etmeyin Allah'a güvenin kendinize güvenin harcamalarınızı ayağınızı yorgana göre uzatarak yaptığınız takdirde bakın hiçbir şey böyle kalmıyor İşte bu bolluk bereket verim geçmişin kurak toprakları bitti yağmurlar yağacak bayram sevinci gelecek bütçenize sevgili kovalar hadi bakalım biraz sabır tamam hadi bakalım çok güzel çok güzel geldi Biraz Ocak ayını açtık ama olsun öyle olsun şimdi borçlusunuz sıkıntı içindesiniz kredi çektiniz sevgili kovalar sizlere yardım eli uzanacak mı veya bir mucize olacak mı olabilir başarı var o güzel güzel yardımlar var başarı var ama sabır da veriyor size sabırla halledeceksin işini diyor hiç merak etme sabırla sabırlı bir şekilde hareket edersen her iki tarafta maddi işlerde bizlere başarıdan söz eder Sevgili kova arkadaşlarım güzel destekler var hiç merak etmeyin destek de var sabır da var sevgili kovalarda ne diyor meleğim aşk Tabii ben burada aşk açılımı yapmıyorum onu da söyleyeceğim senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor gerçek aşka sevgiye güven diyor hmm. ben burada aşk açılımı yapmadığım için senin ihtiyacın Hı. olan maddiyat senin ihtiyacın olan kariyer iş borçlardan kurtulmak hakkın neyse sana geliyor diyor sevgili kovalar hadi bakalım hiç merak etmeyin tamam sizin kaderinizde ne varsa size gelecek rahat olun sabırlı olun evet sevgili arkadaşlarım ocak ayı genel açılımı tamamladım sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere bekliyorum. Sevgili ikizler. Terazi Kova arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Hadi bay.